Hadi biraz daha ideal gaz yasasıyla ilgili soru çözelim. Basınç çarpı hacim eşittir. Molekülün mol cinsinden miktarı, çarpı ideal gaz sabiti, çarpı kelvin cinsinden sıcaklık. Önceki videolarda, r'nin anlaşılmadığına dair bazı yorumlar gelmişti. Eğer r hakkında düşünecek olursak, bir dakika şunu tekrar düzelteyim. O zaman basınç çarpı hacmin r çarpı NT'ye eşit olduğunu yazabiliriz. Şimdi pekiştirmiş olduk umarım. Şunu anlayabiliriz ki, basınç çarpı hacim aslında sistemdeki toplam enerji ile orantılıdır. Sıcaklık ortalama enerji ya da molekül başına düşen enerjidir. Ve bu da elimizdeki toplam molekül sayısıdır. İdeal gaz sabiti mol ile kelvin'i çarpınca bulunur ve o da mol kelvin olur. Ve basınç çarpı hacim ise Alan başına düşen kuvvet çarpı hacimdir. Bu işlemlerin sonucunda bir kuvvet çarpı uzunluk bulursunuz. Bu da Joule cinsinden olur. O yüzden sonucumuz Joule cinsindendir. İdeal gaz sabitinin buna eşit olduğunu biliyoruz. Ama bu sabit, sabit orantıyı sağlar ve bizim birimleri doğru bulmamızı sağlar. Yaptığı şey budur. Bu bizim, kelvin, mol gibi kavramlardan, litre, bar, metreküp gibi kavramlara gitmemizi, geçişimizi sağlar. Basınç ve hacmin birimine bakılmaksızın, sonucun jül cinsinden olacağını söyleyebiliriz. Eğer iki şeyi birbirine çevirecek olursak, birbirlerine orantılı olacaklarını biliyoruz. O zaman şimdi birkaç soru çözelim hemen. O zaman diyelim ki, kaç gram oksijen olduğunu merak ediyoruz. Yani kaç gram O2 olduğunu bilmek istiyoruz. O zaman, 300 mililitrelik bir kutunun içinde basıncı 12 atmosfer ve sıcaklığı 10 derece olan oksijen varsa, kaç gram oksijen bulunmaktadır? O 2 kaç gram? Bir bakalım, basınç 12 atmosfer, yani 12 diyebiliriz. Birimleri şuraya yazacağım. 12 atmosfer çarpı hacim. Hacim litre cinsinden olmalı, o zaman bu 300 mililitredir yani 0.3 litre. 300 tane binde birlik litre 0.3 litreye eşittir, değil mi? Ve bu da bundan kaç mole sahip olduğumuzu gösterir. Bu da bizim aradığımız bir şey. Eğer mol sayısını biliyorsak, kaç gram olduğunu biliyoruz demektir. O zaman bu, n çarpı r'dir. Hangi R'yi kullanmalıyız? Litre ve atmosfer ile uğraşıyoruz. O zaman bunu kullanacağız. Litre, atmosfer, kelvin. 0.082. Evet, çarpı 0.082. Peki, sıcaklığımız ne? 10 derece. Ama işlemleri kelvin cinsinden yapmak zorundayız. Yani o da 283 derece kelvin eder. Yapmamız gereken n'yi bulmak. O zaman denklemin iki tarafını da buna böleceğiz ve n eşittir 12 atmosfer bulacağız. Sadece taraflarını değiştiriyorum. 12 çarpı 0.3 litre bölü 0.082 çarpı 283 kelvin. Cevabımız da mol cinsinden çıkacak. Ve ispatlamak istiyorsanız bütün birimleri yerine koyup ispatlayabilirsiniz. Mol sayısını bulmak için 12 çarpı 0.3 bölü. 0.082 bölü 283 eşittir 0.155 mol. Şimdi kaç gram oksijen eder onu bulalım. 1 mol O2 oksijenin atom kütlesini biliyoruz, 16. Bir oksijen molekülü gaz halindeyken 2 atomu vardır, yani 32 gram ağırlığındadır. Yani mol başına kütlesi 32 gram olacak. Şu an 1 molümüz yok. 0.155, 0.155 molümüz var. 32 ile 0.155'i çarpınca kaç gram oksijen olduğunu buluruz. Hemen yapalım o zaman. 32 çarpı 0.155 eşittir 4.96 gram, yani kabaca 5 gram. Sonuç olarak yaklaşık 5 gram moleküler oksijenimiz var.